15 artı eksi 46 artı 29 işlemini yapalım. İlk bölümle başlayalım bakalım. 15 artı eksi 46 artı 29 sonra ilgileneceğiz. İlk olarak 15 artı eksi 46 dedik. Daha rahat anlayabilmek için buraya bir sayı doğrusu çizelim şimdi. Buraya 0'ı yazayım. 15 de başlayalım. 15'i buraya koyalım ve belirgin olsun diye bir tane de büyük ok çizelim. 15'in mutlak değeri nedir? 15'tir. O zaman okun uzunluğu da 15 olacak. 15'e eksi 46 ekleyeceğiz. 15 eksi 46 ile aynı şey. 15'ten 46 birim sola gitmemiz gerekiyor. Yani 15'te başlıyoruz ve 46 birim sola gidiyoruz. Bu okun uzunluğu da 46 birim olacak sola gidince eksiye doğru gitmiş oluyoruz. Burada bir yerde duracağız. Burası 0 ve burası 0'ın sol tarafı. Sarı okun uzunluğu 15 ve turuncu okun uzunluğu da 46. Çizeceğim mavi oksa bulmamız gereken değeri gösteriyor. Peki nasıl bulabiliriz? Turuncu ve sarı okun farkını bulmamız gerekiyor. 46 ile 15 arasındaki fark 31'dir. Mavi okun uzunluğu 31 birim. 31 birim sola yani eksi 31'e eşit olacak. Şimdi biliyoruz ki ilk bölüm eksi 31'e eşit ve buna 29 ekleyeceğiz. Eksi 31'den başlıyoruz ve 29 birim sağa gidiyoruz bu sefer. Evet bir ok çizelim yine. 29 birim sağa gideceğiz. Neyse bu bizi buraya getirecek. Bir kere daha görelim şimdi eksi 31'den başladık ve 29 ekliyoruz. Eksi 31'den küçük bir sayı eklersek, sonucumuz 0'dan küçük olacak. Yani bulacağımız değer negatif bir sayı. O sayının mutlak değerini anlamamız için, beyaz bölümün ne olduğunu bulmamız gerekiyor. 31 eksi 29 bize beyaz bölümün uzunluğunu verecek. Bu 0'ın solunda kaldığı için de bir negatif sayı olacak. Beyaz bölümün uzunluğu 2 ve 0'ın solunda olduğu için de değeri eksi 2. Yani sonucumuz eksi 2.